Temelen yapmak için can atıyordur hem Icardi hem Galatasaray taraftarı. Gecenin yarısına doğru giderken işte futbol severlik taraftarlık böyle bir şey. Ee... Ha, Deyfur Bingöl de İstanbul'a geldi. İşte Tayfur Bingöl. Evet. Hayırlı olsun sevgilisi.